Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Arnavut ciğeri tarifini paylaşmak istiyorum. Yapımı oldukça kolay, çok pratik bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. 500 gram kuzu veya dana ciğeri, 2 adet kuru soğan, 3 adet patates, 1 tutam maydanoz, 1 su bardağı un, tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, kızartmak için sıvı yağ. Küp küp doğramış olduğumuz patatesleri kızgın yağda kızartalım. Kızaran patatesleri havlu kağıt üzerine alalım. Kilitli poşete 1 bardak unu alalım. Üzerine ciğerleri ilave edip poşeti kapatalım. Elimizle poşeti sallayarak bütün ciğerlerin güzelce una bulanmasını sağlayalım. Dilerseniz bu işlemi pişirme kağıdı üzerinde elle de yapabilirsiniz. Poşet içinde yapmak daha temiz olduğu için tercih sebebi olabilir. Fazla unu eledikten sonra ciğerleri bol kızgın yağa bırakalım. Bir tur karıştıralım. 1-2 dakika pişirelim ve ardından pişen ciğerleri bir kaba alalım. Piyazlık doğradığımız soğanları genişçe bir kaba alarak tuz ilave edelim. Ve elimizle birkaç dakika ovalım. Diriliğe giden soğana kıyılmış maydanozları ilave edelim. Bu aşamada tercihe göre biraz sumak ve zeytinyağı da eklenebilir. Bu şekilde hazırlanan soğan salatasını dilerseniz ciğerin yanına ayrı bir şekilde servis edebilirsiniz. Fakat ben hepsini güzelce karıştırmayı tercih ediyorum. Ve soğan salatasına yağ eklemiyorum. Son aşamada pişirdiğimiz patates ve ciğerleri yeteri kadar tuz ve baharatlar ile karıştıralım. Soğan salatasını da ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Yapımı oldukça pratik bu arnavut ciğeri tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.